Yalnızın gözünden çaldım birkaç damla yaş yolladım bu sabah ben iyi bak ona. Sana bir yalnızın gözünden çaldım birkaç damla yaş yolladım bu sabah ben iyi bak ona. Yanma Serpil, eğlen çok sevin. Ben bana çok gelmem boşuna silah vermem yüküm kendimden Satılamam, yiniledim, yutulamam. Sana yorgun bir miras seçelim. Bırakamam. Sen benden ayrı, ben senden ayrı, hep aynı. Sen sende kaygı, ben sende aynı, apa oh, ayrı. Sen benden ayrı, ben senden ayrı, hep aynı.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 Yanma Serpil, eğlen, çok seveyim Ben bana çok gelemem, hoş nasihat veremem Yüküm kendimden menkul alınırım, satılamam Yenidir, yutulamam sana Thank <laughs> Apay